Bu videoda, piyasa koşullarında olabilecek değişikliklerin, arz veya talebi nasıl etkileyebileceğinin üzerinde duracağız. Sonra da, bunun denge fiyatı ve denge miktarına etkilerinin neler olabileceğini düşüneceğiz. Örneğimizde, arz eğrimiz böyle görünüyordu, talep eğrimiz de böyleydi. Sonra aniden bir şey oldu. Ne olsun, diyelim ki hastalıklara karşı dirençli bir elma türü geliştirilsin. Tabi olsa da yesek mi, canımız çekti. Bu durumda ne gibi gelişmeler olmasını bekleriz? Hastalıklara karşı dirençli yeni bir elma türünün geliştirilmesinin üreticiler yani arz üzerinde etkileri olacağı muhakkak. Bu gelişme sayesinde artık daha az insan hastalanıyor, dolayısıyla daha çok elma üretebilecekler. Bu da herhangi bir fiyat seviyesinde arz edilen elma miktarını artıracak. Arzın arttığını, arz eğrisinin sağa kaydığını da söyleyebiliriz. Artık hastalığa karşı dirençli elmalarımız olduğuna göre elma üretim maliyetlerimiz de muhtemelen düşecek. Şimdi arz eğrimizin sağa kaydığı bu durumda denge fiyatı ne olur ona bakalım. Eski denge fiyatımız buradaydı. Talebin aynı kaldığını yani değişmediğini varsayıyoruz. Yeni denge fiyatımız da burada oluşacak. Yeni denge fiyatımız daha aşağıda kalıyor, yani fiyat düşecek. Grafiklere bakarak düşünmek, durumu daha rahat değerlendirebilmemizi sağlıyor gerçekten. Şimdi bir senaryo üzerinde duralım. Bu daha önceki, bu da öyle, bu grafikte daha önce olanları gösteriyor. Bu elmaların kanseri önlemesine ilişkin araştırma sonuçlarının açıklanmasından önceydi. Bu durumda neler gözlemleriz? Hiç kimse kansere yakalanmak istemez. Dolayısıyla bu durum müşteri tercihlerini değiştirecek ve artık daha çok insan elma yemek isteyecek. Sonuçta verilmiş olan fiyat seviyesinde talep edilen elma miktarı yükselecek. Yani talep eğrisi sağa kayacak ve talep yükseldi. Bunun da yeni talep eğrimiz olduğunu söyleyebiliriz. Talep yükseldi peki bunun fiyat üzerindeki etkisi nasıl olur? Eski denge fiyatımız buydu. Yeni denge fiyatımızsa burada oluştu. Yani fiyat yükseldi. Aslında burada yer alan ilk durumdaki miktar üzerinde de duralım. Bu eski denge miktarı, bu da yeni denge miktarı. Miktarın yükselmesi akla yatkın geliyor. Eğer daha az elma ziyan oluyorsa burada fiyat düşmüştü. Daha fazla insan satın almak istiyordu. Burada fiyat yükseldi. Peki miktara ne oldu? Burada eski denge miktarımız var. Burası da yeni denge miktarımız. Miktar da yükseldi. Kansere yakalanmak istemedikleri için daha çok sayıda insan elma satın almak istiyor burada. Şimdi başka senaryoların da üzerinde duralım. Şeftali suyu üreticileri bir reklam kampanyası başlatıyor olsun. Örneğimizde, elma üreticilerinin aynı zamanda şeftali de üretebildiklerini varsayıyoruz. Diyelim ki gerçekten çok başarılı bir reklam kampanyası yapıldı ve elma suyu ile göreceli olarak şeftali suyuna olan talep de çok yükseldi. Eskiden meyve suyu dendiğinde insanların aklına elma suyu gelirdi ancak yapılan reklamlardan sonra şeftali suyu talebi hızla artırıyor ve elma suyuna olan talebi düşürüyor. Göz alıcı reklamlar kanserin bile önüne geçti yani. Elma suyu talebi düşecek. Elma suyuna olan talep düştüğünde, elma suyu üreticileri daha az elma talep edecekler. Dolayısıyla verilmiş olan fiyat seviyesinde elma talebi düşecek. Yani elma talebi eğrisi sola kayacak. Verilmiş olan fiyat seviyesinde talep edilen miktar düşecek. Dolayısıyla da bütün eğri sola kayacak. Olabilecekler bunlarla sınırlı değil. Şimdi de üreticinin bakış açısıyla senaryolar geliştirelim. Galiba senarist olmamız zamanı geldi. Örneğimizde elma üreticilerinin aynı zamanda şeftali de üretebildiklerini varsaydık. Reklam kampanyasından sonra şeftali olan talebin arttığını, şeftali fiyatlarının da yükseldiğini gören bu üreticiler ya daha fazla şeftali üretecekler ya da daha az elma üretecekler. Bu durumda, elma arzı azalacak, arz eğrisi sola kayacak. Her ikisi de sola kayıyor, peki bu durumda neler görüyoruz? Talep de arz da azaldı, her ikisinde de eğri sola kaydı. Burada çizmiştik. Eski denge fiyatımız buydu, burası da yeni denge fiyatımız. Çizdiğimize bakarsak değişmemiş görünüyor. Eski denge miktarımız buydu, burası da yeni denge miktarımız. Ne oldu? Miktar düştü. Elmalar için kötü bir dönemdi ama elma fiyatı değişmedi. Zaten örneğimizde çiftçiler daha az elma üretmeye karar vermişlerdi. Bunu farklı şekillerde de çizebilirdik. Diyelim ki arz daha sert düşüyor olsun e, ama arz gerçekten çok düşüyor. Bu durumda nasıl gelişmeler olmasını beklemeliyiz? Bu soruyu soralım kendimize. Arzdaki düşüş, talepteki düşüşe göre çok daha ciddi boyutlu olduğu için yeni denge fiyatımızın nerede oluşacağı buradaki eğrilerimizin durumuna bağlı olarak değişiyor. Dikkat edelim, buradaki durumda aniden fiyatlar yükseldi ancak miktar düştü. Buradaysa bu etki dolayısıyla miktar düştü ve fiyat yükseldi. Arz talebin düştüğünden çok daha fazla düştü dolayısıyla da fiyat yükseldi. Şimdi başka bir senaryo üzerinde daha durabiliriz. Arz ucu ucuna yeterli oluyor. Arz eğrisi sola kayıyor. Yeni arz eğrimiz böyle görünecek. Aniden miktar azalıyor. Yani bu senaryoların tümünde miktar düşecek. Şimdi hangi senaryolar üzerinde durduğumuzu bir düşünelim. Fiyatın aynı düzeyde kalacağını, yükseleceğini veya düşeceğini diye belirtebiliriz. Bu durumda, fiyata ne olacağını kesin olarak bilmiyorsunuz. Gerçek eğriye bakarak, yeni denge fiyatının nerede oluşacağını bulmamız gerekecek. Şimdi buna bakalım, elma toplayıcıları birleşerek sendikalar kuruyorlar ve maaşlarına zam istiyorlar. Bu durum, üreticiler açısından düşünüldüğünde, üretim maliyetlerinden birisi olan işçilik giderlerinin yükselmesi anlamına geliyor, yani üretim maliyeti artıyor. Artık verilmiş olan fiyat seviyesinde, daha az kâr elde edecekler, dolayısıyla da daha az elma üretmek isteyecekler Üreticiler, verilmiş fiyat seviyesinde arz miktarını düşürecekler Peki arz düştüğünde neler olacak? Ona bakalım Denge miktarı düşecek Buradaki eski denge fiyatımızı, yenisi de buradaki Talepte değişiklik olmadığını varsayarsak, fiyata ne olur? Burası eski denge fiyatımızdı. Bu da yeni denge fiyatımız olur. Yani fiyat yükselir. Miktar düştü, fiyat yükseldi. Sadece elma piyasası için değil, değişik pek çok piyasa için bu gibi değişkenlerin etkilerini de düşünmenizi öneririm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.